3. Anajet Üst Komutanlığı Konya'dan herkese merhaba. Anadolu Kartalı Tatbikat Merkezi'nin önündeyiz. Bugün Anadolu Ankası Tatbikatı için Konya'dayız. Konya'da farklı uluslara ait hava kuvvetlerinin Türk Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde yapılan bir tatbikatta beraber olacağız. Bu tür tatbikatlar hem birlikte koordinasyonu sağlarken bir anlamda eğitim kalitesini üst çekiyor. Konya Anadolu Kartalı Tesisleri ile gerçekten dünyada önde gelen ve gelişmiş teknolojiye sahip tatbikat sağlığının başında geliyor. Tatbikatla ilgili briefingleri aldıktan sonra şu an Anadolu Kartalı uçaklarının, helikopterlerinin yani tatbikata katılacak hava araçlarının yer aldığı Havuz Apron'dayız. Ve bence Apron'daki benim ilgimi en çok çeken araç arkamda gördüğünüz Hürkuş Eğitim Uçağı. Hürkuş Eğitim Uçağı önümüzdeki günlerde Konya'da 135. filoya teslim edilmeye başlanacak. Bu uçağı hatırlayacaksınız Türk tasarımı yıllar sonra ilk yerli eğitim uçağımız Hürkuş. İlk olarak da kullanıcısı 135. filo olacak. Görüyorsunuz farklı gri rengi köpek balığı ağızlı ve mamle mühimmatları kanat altında yer alıyor. Şu an bu tatbikat da aslında Hürkuş'un en önemli testlerinden biri. Ve bu testlerin arkasından da kısa süre içerisinde teslimatın başlaması planlanıyor. Bu uçağın resmi adı Hava-Yer Entegrasyonu uçağı. E, TUSAŞ tabi bu uçağı tanıtıyor. Şu an hava kuvvetlerine ve herhalde önümüzdeki günlerde de teslimatla birlikte çalışmalar yapılacak. Bakalım nasıl bir süreç izleyecek biz de merakla bekliyoruz. Biraz da Konya'ya gelen Hürkuş B uçağının farklarını ortaya koyalım. Aslında biliyorsunuz Hürkuş'un A modeli EASA sertifikasyonu için geliştirilmişti. Daha sonra B eğitim modeli ortaya çıktı. Bu gördüğünüz uçak B ancak birçok ortak özelliğiyle C yani Silahlı yakın hava destek modeliyle ortak özelliklere sahip. Bunların başında kanat altında taşıdığı çeşitli mühimmatlar geliyor. Gövde Gövdenin altında da özel bir kamerayla görüş alınabiliyor. Biraz da uçağın etrafını dolaşalım. Görüyorsunuz özel bir köpek balığı ağzı figürü çizilmiş şekilde. Bu e, Türk havacılığında F4'e Phantom uçaklarıyla havacılığımızda kullanılmaya başlandı. Bazen... SİHA'larda da bu tasarımı görüyoruz. Koyu gri bir renk uçak üzerinde dikkat çekiyor. Şöyle altına doğru bakıyoruz. Altında ise kamera olarak flör sistemi yer alıyor. Bu kamera uzun mesafelerden e, keskin görüntülerin alınmasına imkan sunuyor. İniş takımları mamle mühimmatını görüyoruz. 2 mamle arka arkaya konmuş. İlk etapta Hürkuş Ağlar'da kıvırık kanat yoktu. Daha sonra bu gerçekleştirildi bu tasarım. Kıvırık kanat winglet olarak adlandırılan tasarım buraya eklenmiş durumda. Uçağın kokpiti, düz gri boyası ve tabii ki e, uçakta da TUSAŞ ROKETSAN Hürkuş 2020 atış kampanyası diye bir logonun da burada olduğunu dikkat çekiyoruz. Turkish Aerospace, TUSAŞ'ın İngilizce adı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de tabii ki imzası ve uçağın kuyruğundaki 17.05 numarası burada yer alıyor. Şöyle uçağın etrafında dönmeye devam ediyoruz. Uçağın pilota göre sol tarafında da yine kuyruk tasarımı. Atatürk'ün imzası. Burada Ateş Filo U temsilen olduğunu zannediyorduk ama TUSAŞ Roketsan Hürkuş 2020 atış kampanyası olduğunu görmüş olduk. Bu kanadın arkasında da Flap sistemleri, winglet ve tabii ki yüklenmiş ikili MAM mühimmatı toplam 4 mühimmat. Şöyle de bir yandan uçağımızı görelim. Helikopterin milli unsurlarından biri de arkamda görmüş olduğunuz T-129 Atak Teoruz helikopteri. Türkiye'de Kara Kuvvetleri, Kara Havacılık, Jandarma Genel Komutanlığı ve en son üçüncü kullanıcısı da Emniyet Genel Müdürlüğü oldu. Kara Havacılığa ait T99 atan etrafında dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kartuşlar dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Magazin takılırken veya çıkartılırken emniyet pimi takılı olmalıdır. Buradaki tabii ki çeşitli füzeleri atışlarda yansıtacak, onları farklı farklı yerlere yönlendirecek öz ışık sistemini görüyoruz. Öz ışık sistemi de tabii yerli Aselsan başta olmak üzere yerli kuruluşlarımızın geliştirdiği bir Chef Flayer sistemi. Bu gördüğünüz uzantı bazen bize soruluyor. Ee, T-129'un burunda 20 mm'lik top var. Mühimmat o topun mermileri buraya yüklenmiş durumda. Burada da Cirit akıllı pot sistemi Roketsan tarafından geliştirilmiş konmuş durumda. Şöyle yanlarına doğru bakıyoruz. Benzer magazinler iniş takımlarının kenarına da konmuş. Tabi kokpite doğru atılan tehditleri savuşturmak üzere. Burada görüyorsunuz eğitim mühimmatı olması lazım sarı renkli. Burada magazine gelmiş. Burada da uçağın 20 milimetrelik topunu görüyorsunuz. 3 namluya sahip bir top. Hemen üzerinde de tele çarptığı zaman helikopterler teli kesmek üzere konmuş bir tel keser var. Burada kamera sistemi, uçağın ön kokpiti, daha doğrusu helikopterin ön kokpiti, arka kokpiti. Yine bir magazin, direkt, direkt sağ ana iniş takımında burada 2.75 inçlik roket podunu görüyoruz. Ve tabii ki hatırlayacaksınız burası da başımıza gerçekten büyük dert olan Amerikanın bir türlü... Pakistan satışı için onay vermediği Lehtex 800 serisi motorlar için motorların burası dış kaportası şöyle etrafında geri dönüyoruz dolaşıyoruz şurada ikinci bir anten bu arada tabi şöyle de bir kuyruk numarasına da birlikte bakalım AG18 1037 kuyruk numarası var AG'nin bilmiyorum açılımını ama 18 sanıyorum 2018 yılı için bütçelenmiş bu helikopterin ödemesi diye düşünüyorum. Daha fazla bilgisi olan arkadaşlarımızı yorum yazmaya davet ediyorum. En sonda helikopterin kuyruk rotorunu görelim ve T129 turumuzu tamamlayalım. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız üzücü bir kaza yaşanmıştı. Bununla ilgili bu helikopterler çok gündeme gelmişti ama buradan tekrar ben söylemek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri emniyetsiz hiçbir hava aracını uçurmuyor. Bütün helikopterlerimizin bakımları Düzgün bir şekilde gayet bu bakım personelinin gerçekten insanüstü çabasıyla ayakta tutuluyor. Pilotlarımız gerekli eğitimleri her zaman arıyorlar ama havacılık bu. bazen kazalar olabiliyor. O nedenle işte bu helikopter kötüdür, şöyledir, böyledir demek yerine bunlar ülkemizin aldığı değerler ve halen silahlı kuvvetlerimizde de yoğun olarak kullanıyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu helikopterin bir artı değeri ise bizim halkın kara kutu olarak adlandırdığı uçuş verilerinin Pilotların aralarında veya kuleyle ilgili konuşmalarını, telsiz konuşmalarını kaydeden sistem herhangi bir durumda bu sistem sökülüyor, kontrol ediliyor, uçuş veri kayıtları takip ediliyor ve bu durum hem uçuş emniyetini arttırıyor hem de bakımlarda veya arızaya müdahalede bir avantaj sunuyor. <gülüyor> Tatbikatın tabii ki önemli katılımcılarından biri yabancı olarak geçiyor ama yabancı değil. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. İki ayrı devletiz ama tek milletiz. Mi-17 helikopteri de bu tatbikata katılıyor. Şimdi Azerbaycan çok önemli bir ikinci dağlık Karabağ Savaşı sırasında çok önemli bir tecrübe yaşadı. Buradaki arama kurtarma faaliyetleri, genel maksat faaliyetlerinde tabii ki buradaki Anadolu Ankası, Anadolu Kartalı'ndaki tecrübeler çok önemli bir rol oynamış durumda. Mi-17'lerin hem sivil hem askeri modeli var. Mi-7 e, sivil modelleri. Mi-17'nin hem sivil hem askeri modeli var. Bazen yangın söndürmede kiralık olarak bu helikopterlerin sivil versiyonlarını da ülkemizde görmek mümkün. Mi-17 gerçekten havacılık tarihinin efsane helikopterlerinden biri. Dediğim gibi genel maksat arama-kurtarma çok farklı görevlerde askeride kullanılıyor. Kokpitin yanında bu gördüğünüz aslında bir şekilde zırh kokpiti koruyor. Şöyle etrafında dönüyoruz. Burada üç farklı paylon var. Azerbaycan bayrağı, öz koruma sistemleri. Şöyle ana rotora doğru bakıyoruz ve kuyruğa doğru ilerliyoruz. Gerçekten devasa bir helikopter Mi-17. Tehlikelidir diyerekten kuyruk rotoruna da bir ikaz yapılmış. Kuyruk rotoru ne yazık ki ana rotordan daha hızlı döndü daha ufak olduğu için zaman zaman insanlar yerde özellikle bunu görmeyebiliyorlar. Ve kazalar meydana geliyor. Şöyle de helikopterin arkasına doğru inanıyoruz. Arka tarafta ise gördüğünüz gibi bir kargo kapısı var. Bu kargo kapısı malzeme atılıyor. İşte Suriye'deki savaşta Suriye ordusu buradan varil bombalarını atıyor. Enteresan bir durum tabi ki. Ana iniş takımları. <gülüyor> Ve buradan da şöyle bir isterseniz kokpitine, kabinine doğru girelim. Burada görüyorsunuz uçağın kokpiti iki ayrı gösterge. Pilotun kaskı burada. Ortası boş. Çok geniş bir alan görebiliyor. Sağda da diğer pilotun kokpiti. Üst tarafta da çeşitli switchler yer alıyor. Tabii ışıklar patladığı için çok zor gözüküyor. Burada bir paraşüt gördüğünüz üzere. Ekibin kulaklıkları ve tabii ki burada da genel maksat için personelin oturduğu koltuklar yer alıyor. Hemen arkaya doğru devam ediyoruz. Burada çeşitli teçhizatların olduğu çantalar var. Ve burada da muhtemel bunun yakıt tankı olduğunu zannediyorum ama tekrar soracağız. Bu yakıt tankıyla çok uzun süre havada kalabiliyor. Tatbikatın bir başka yabancı katılımı ise Katar malum. Türkiye ile Katar son yıllarda çok yakın ilişkiler içerisinde. Katar Silahlı Kuvvetlerine ait 2 adet AW139 Augusta Westland tasarımı bu helikopterler Konya'daki Anadolu Ankası tatbikatına gelmiş durumda. Bu helikopterler sivil orijinli olarak tasarlandı ama askeri amaçla kullanılıyor. Şu da detayı da vermem lazım size. Bu helikopterin AW139'un simülatörü Hava Esan tarafından geliştirildi ve Katar'a ihraç edildi. Aslında Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 139 serisi kullanılmıyor ama Böyle envanterde olmayan bir helikopterin simülatörünün yapılması ve satılması ihraç edilmesi de Havaysa'nın çok önemli bir başarısı oldu. 15 asker taşıyabiliyor bu helikopterlerin de Konya'ya. C-17 nakliye uçağıyla geldiğini hatırlatmamızda fayda var.